Bir kızı seviyorsun Kıza açılıyorsun ve reddediliyorsun Ardından spora gidiyorsun ve özgüven yapıyorsun Aylar sonra kız tekrar yazıyor ve açılıyorsun Evet, kız seni yeniden reddediyor Sonra yeniden depresyona giriyorsun ve Bad Bagel'a